Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber çok pratik bir tarif çekeceğiz. Öncelikli olarak malzemelerini sayıyorum. 1 litre sütüm var. 1 su bardağı şekerim. 1 su bardağı irmiğim. 1 yemek kaşığı margarinim var. Tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 paket de şekerli vanilim. Bunların haricinde çikolata sosu da kullanacağım. O tarifin sonlarında yer alacak. Öncelikli olarak 1 litre sütümü Hemen tencereme döküyorum. Bu tarifimi kek kalıbında yapacağım. Çok pratik bir tarif. Azıcık dinlenmesi gerekiyor sadece. Şöyle bir su bardağı şekerimi de üzerine ilave ediyorum. Arkasından irmiğimi döküyorum. Ve orta ateşte pişmek üzere ocağıma götürüyorum ocağımda kıvamı koyulaşana kadar yavaş yavaş karıştıracağım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iyicene koyulaştı fokurduyor da altını hemen kapatıyorum karıştırırken üzerine bir yemek kaşığı margarinimi ilave ediyorum ve hemen arkasından bir paket şekerli vanilimi döküyorum. Ve bunları da iyicene birbirine yediriyorum. Çok güzel kokular yayılmaya başladı. Bundan sonraki aşamada kek kalıbımıza dökebiliriz. Ama kalıbımıza dökmeden ilk önce bir sudan geçirelim yapışmaması için bu ayrıntıyı unutmayalım hemen kalıplama faslına geçelim kalıbımızı dediğimiz gibi önceden ıslattık Siz daha farklı bir kalıp kullanabilirsiniz daha kısa kalıplarınız varsa çıkması daha kolay olur şöyle son halini gösterelim ve hemen kalıbın üzerine ilave ediyorum Şöyle tenceremde kalanları da güzelce sıyırayım. Kusura bakmayın. Kameraya biraz ters bir açıdan oluyor. Şöyle. Son hali şu şekilde. Bunu buzdolabında iki saat dinlendireceğim. Bu dinlenirken çikolata sosumuzu da çekeceğiz. Onun da birazcık dinlenmesi lazım. Ondan sonra servis kısmına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi çikolata sosunu yapmaya geçtim. İki buçuk su bardağı süt diyor paketin arkasında ama ben iki su bardağı kullanacağım. Birazcık daha koyu olmasını istiyorum sütüme ekledim şöyle paketimle çikolata sosu üzerine döküyorum hala kalıbın buzdolabında soğumakta bunu yapıp birazcık soğumasını bekledikten sonra ikisini birbirleriyle buluşturacağım şöyle hafif hafif karıştırarak yediriyorum Gördüğünüz gibi fukurdamaya başladı. Bir 2 dakikada kaynamasını bekledim bu şekilde. Şimdi ocağın altını kapattım. Ve ara ara karıştırarak ilk sıcaklığının altısını bekleyeceğim. Sonra alt tabanımla birleştireceğim. Sıcak sıcak dökerseniz onu delebilir. Öyle bir durumla karşılaşmak istemeyiz. Düzgün bir şekilde alması için soğutmamız lazım. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi kalıbım da gayet güzel şekil aldı. Soğudu da hemen ters çevirme işlemine geçiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kalıbımı çıkarttım. Gayet güzel bir şekil almış. Ve gayet soğukta. Üzerine çikolata sosumu hemen ilave ediyorum. Sıcaklığını almıştım zaten. Şöyle... Güzelce her tarafına yayacağım. Çok fazla da dökmüyorum. Taşmasın diye. Miktarından daha az ilave etmiştim zaten. Söylemiştim sizlere. 2,5 su bardağı süt derken 2 su bardağı yapmıştım. Tam hizasında. Şimdi bu şekilde de 1 saat kadar dinlenmeye bırakacağım. Ondan sonra süslemesine geçebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz dolapta dinlendi. Şimdi süsleme kısmına geçeceğim. Elinizde hindistan cevizi, fıstık, fındık gibi şeyler varsa onlarla rahatlıkla süsleyebilirsiniz. Ben beyaz çikolata sosum var. Onu tercih ettim süslerken. Şöyle ortasına bırakıp yanlarına doğru hafiften yuvarlak çizerek ilerleyeceğim. Siz daha farklı bir sos kullanabilirsiniz dediğim gibi. Şöyle. Ortasında da isterseniz çikolata sos yerine meyveli bir jöle hazırlayabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi son hali ve kürdan yardımıyla içeriye doğru alacağım. Şöyle aynı hizzadan şu taraflarda sonra kalan kısımları dışa doğru Aynı triliçe süsler gibi süsüyoruz. Şu şekilde. Son hali bu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.